Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Birinci cilt, ikinci cüz, ikinci bölüm Varlığın mental düzeyi Allahu u Zülcelal'in Yasin suresinin 83. ayeti kelimesinde bi'edihi melekut kelimesinde Allah'ın elinde olan mülkten bahsedilir. Mülkiyet kavramının insan zihniyetiyle olan ilişkisi ise varlığın kapsamının zihnindeki karşılığı olarak önümüzde durmakta. Hakikat o ki Allahu u yarattıkları arasında fikriyatıyla Allah'ın isimlerini zikredebilen ve Rabbini her cihetiyle tanıyabilme imkanı verilmiş olan ancak insan oldur. Cinlerin dahi bu fikriyat dairesine erişemeyecekleri apaçık bir gerçektir. Onların yükümlülükleri olmasıysa, onların Rabbimize emirlerine karşı çıkarak isyan eder cihette nefse tabi olmalarından kaynaklanır ki siyer-i nebide, Konu detaylı olarak beyan edilmiştir. Varlık bir emsal değeriyle bir kapsamı oluşturmakta. Bu kapsam her bir alemde başka bir şekilde kendisini ifade etmekte. Bu dünyadaki demir ile diğer alemdeki demirin aynı olamayacağını bir önceki bölümde beyan etmiştik. Öyleyse demirin bu alemdeki kabiliyetine denk düşecek olan zihinsel yapımız, Maddi olarak beynimizin tezahürü kadar hakikat o ki kalbimiz ruh ile beraber teyakkuze geçip Allahu zülcelal'in emri ilahisinde olunca onun şanının vermiş olduğu yücelik kapsamında o maddeyle iletişime geçebilmektedir. Bu iletişim bir elementin oluşum sürecini farklı yerlerde zamanlarda ve mekanlarda kullanabilme imkanı verir. Bu imkanın yeryüzünde yaşarken Zülkarneyn Aleyhisselam'a verilmiş olması apaçık bir gösterge. Hz. Süleyman Efendimiz'e de zaman içerisinde demire akıtabilme özelliğinin verilmiş olması, mekansal özellikler haricinde ruhta var olan o üstün nitelikte imkana kavuştuğunu gösteriyor. Öyleyse insanoğlunun mental düzeyi, bir madde ile olan ilişkisini ifade eder. Maddeye karşı bakış açımız ve madde ile olan ilişkimiz, o maddenin en başta kendi vücut benliğimizde herhangi bir şeyi meydana getirebilmesini sağlıyor. En basit tabirle şöyle ifade edebiliriz. İki Aynı vücut özelliğine sahip, aynı kan değerlerine sahip, aynı kas yapısına sahip insana, aynı hastalıktan ötürü verilen ilacın aynı tepkimi gösterememesi sadece biyolojik bir karşılık değildir. Günümüzde tıpçılar buna placebo etkisi derler. Yani insanoğlunun içmiş olduğu ilaca karşı tutum ve davranışı. Bu ilacı kendi vücudunda bir şey yapabileceğini olan inancın yüksekliğiyle o maddede büyük bir değişim, büyük bir etkileşim olduğu gözleniyor. Peki bu etkiyi yapan ne? Zihnimizin mental düzeyi kendi fikriyatımızın ötesine geçebilme kabiliyetine sahiptir. Bu beynimizdeki hücrelerimizde var olan glikonların sinir hücreleriyle meydana getirmiş olduğu iletişimden doğan elektromanyetik çekim gücünden kaynaklanır. Bu çekim gücü sadece fikriyat çekimiyle değil, aynı zamanda bir başka alemde bir başka maddenin bugün yeryüzünde ifade bulmasını sağlıyor. Zira bir atomun oluşabilmesi için en önemli ihtiyaç öncelikle elektrondur. Çekirdek, gelmiş olan elektronun özelliğine göre yeryüzünde görülebilir ve kullanılabilir hale gelir. Eğer böyle olmasaydı, yeryüzünde oluşması gereken madde miktarının belli bir denge seviyesinde olması beklenemezdi. Yeryüzünde zaman zaman maddenin bir önceki formundan bu forma ve buradan da diğer forma geçişi asıl itibariyle böyle izah edilmelidir. Yeryüzünde yaşayan insanların bugünkü mental düzeyleri maddenin hangi miktarında artış ya da azalış olmasına dair gerekliliği bizlere ifade eder. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 1940'lı 50'li yıllarda İnsanlar için açlık oldukça önemliydi. Bu, minne, bu manada bir an önce gıda almaları, bir an önce hububata ulaşmaları gerekiyordu. Mental düzey bütün dünya çerçevesinde açlık üzerine konuşlanmıştı. Bu mantığın izahıyla o dönemde buğday, arpa ve hububata olan ihtiyacın artmasıyla topraktaki bu maddelerin artışı ve 1950'li yıllarla beraber Ciddi bir hububat üretiminin mümkün olduğunu görmekteyiz. Ancak ilerleyen yıllarda özellikle sanayi devriminin yeryüzünde daha etkin bir hale gelmesiyle insanların bir şeyi daha çabuk ve hızlı yapma ihtiyacı doğdu. Bu elbette ki nefsani bir ihtiyaçtı. Ancak nefsani ihtiyaçların zihinsel formunun yeryüzünde çok daha etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu durumda da İnsanların ihtiyacı olan manyetik kübik formların karşılığında özellikle çip üretimi için ihtiyacı olacak maddelerin artışı gözlemlenmektedir. Coğrafi olarak herhangi bir yerdeki madde yoğunluğu zaman zaman değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik elbette 1-2 yılda olmaz. Kimi zaman 100, 500 ve hatta 1000 yıl içerisinde bu değişimlerin olduğu gözlemlenebilir. Bu tarihsel süreç içerisinde de altının bulunmuş olduğu yerlerle de anlaşılmakta. İnsanoğlunun çok daha yoğun yaşadığı veya ticaret yolları ve kervanlarının daha fazla olduğu, insanların paraya çok daha kıymet verdikleri yerde altının maddesel olarak nispeten diğer bölgelere göre daha fazla olduğu gözlemlenebilir. Bu elbette sizin düşündüğünüz gibi uçuk bir farklılık olmak zorunda değil. Ama bir hakikat var. İnsanların yaşadığı toprakta o toprağın genel özelliklerini değiştirebilme kabiliyeti vardır. Bizler henüz bu kabiliyetimizin farkında değiliz. Zira elektronlar aynı zamanda zihinsel olarak oluşturabildiğimiz parçacık fonksiyonlarına sahiptir. Çevremizde geçen serbest elektronların özellikle yüksüz olanlarına bir veri aktarımı yapıyoruz. Bu veri aktarımıyla bu elektronların eğer çevresinde oluşan diğer molekülleri çekebilme kabiliyetini meydana getirmişlerse bir başka formdan bu dünyaya ihtiyaç olan maddeyi getirebilme özellikleri var. Örneğin bir zikir meclisinde beraberce Rabbinin rızasını isteyen insanların Dillerinden çıkan bu nida bölgesel elektromanyetik değişimle beraber o bölümdeki insanların bir an önce ihtiyacı olan elektronların çekirdekleri çekerek belli atomize özellikleri arttırdığı biliniyor. Bu artışın aynısı konser salonlarında da karşınıza gelebilir. Özellikle ve sürekli konser yapılan sahalarda genel itibariyle bazı hayvanların yaşamadığını görürsünüz. Zira belli bir megahertz'in üzerine çıkılmış sıfır yükle elektronları çekim düzeyinden itiş düzeyine taşıyan form uranyum miktarını arttırmaktadır. Böylelikle bu bölgedeki bitkilerin oluşum süreçleri daha geç meydana gelmektedir. Bir bölgede Rabbimizin rızası dairesinde yapılan zikir veya onun istemediği bir hayat biçiminin de karşılığını böyle izah etmek gerekiyor. Ancak hakikat o ki hem Rabbul Alemin'in elinde olan şu mülkiyet, onun elinin mekanların üzerinde mülkiyet teyakkuzunu beyan etmektedir. Öyleyse onun eman ve emniyeti içerisinde yaşayanların meydana getirmiş olduğu elektromanyetik yapı zaman zaman ve bazı insanlarda normalin çok daha üstünde olabilir. Bu durumda ise anlık, beklenmedik ve günümüz yapısı içinde keramet olarak adlandırılmış fiziksel değişimler daha hızlı oluşabilir. Bu durum aslında zamana yayılsa çok uzun bir süreç içerisinde gerçekleşebilecekken zaman formunun bir an için mülkiyet kavramında Allah-u Zülcelal'in ircai beyanatıyla döndürülmüş olan vazifeler elinden bir trafo vazifesi görmekte. Böylelikle çok ani bir değişimin hızlı bir sonuç verdiği de bilinmektedir. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi, İslam'da var olan cennet kavramıdır. Cennette insanların istediği her şeyin bir anda olabilmesi için madde formuyla insan zihni arasında müthiş bir geçirgenlik olması gerektiğini anlıyoruz. Yani insanlar akıllarından bir şey geçirdiklerinde çevrelerinde var olan yüksüz elektronlar bir anda onların arzulamış olduğu çekirdekleri cennet mekanında bir araya getiriyorlar. Yani yoktan var olmuyor. Öyleyse cennete gidildiğinde de mevcudat bu ailem dairesinde Allah-u Zülcelal'in emrettiği tabakaların kalması biçiminde görevini ifa etmeye devam ediyor olacaklar. Ancak Kur'an-ı Azimüşşan'da bütün Müslümanların evliya olarak beyan edilmesi Onların yeryüzünde derecelendirilmelerine rağmen cennette büyük bir ikrama tabi tutularak zihinlerinden geçen şeyin bir anda olabilme kabiliyetine kavuşabilme söz konusu oluyor. Bugün için bakıldığında bunun elektron yönelim imkanı olarak görmekteyiz. Elektronları mental seviyetini yöneterek yüksüz elektron kavramına ulaşıldığında yeryüzünde de buna benzer formlar oluşturabilmek cennet kadar olmasa da mümkün. Cennet kadar olma imkanı yok. Zira yeryüzündeki yüksüz elektron miktarının azlığı cennetle kıyas edilemeyecek seviyede. Cennet aleminin elektromanyetik fonksiyonuna karşılık, dünya aleminde bu fonksiyon tabir caizse suyun içinde yayılım gösterme çabası gibi ifade edilebilir. Ses suyun altında nasıl yoğun bir şekilde yayılamıyorsa elektronların yüksüz haline dünyada aynı suyun ve balçığın içindeymiş gibi yayılmakta zorlanıveriyorlar. Ancak bedenin hapsinden kurtularak ruhani hakikatle büyümüş olanların onların ruhlarında teyakkuz etmiş başka alemlerle olan ilişkileri yüksüz elektronları beklenmedik seviyeden indirgemelerine vesile olabiliyor. Böylelikle onların şanının yüceliğine karşılık bir indirgenme söz konusu. Allahu Zülcelal bu konuyu ayet-i kerimenin sonundaki turcaune ifadesiyle tabir caizse mühürlemiştir. Bu hakikat ilerleyen cüzlerde maddenin indirgenmesi ve yükseltken özelliklerinin yeni formu olarak beyan edilecek Allah nasip ederse. Hakikat o ki bizler zihniyetimizdeki varlığa olan ilişki düzeniyle yakın irtibat halindeyiz. Bu irtibatımızın merkezi olan sinir sistemimiz aynı zamanda vücut sıvımızı etkiliyor. Vücut sıvımız bu elektron düzeylerinin kimisini tutmakla Kimisinde yaymakta mükellef. Özellikle içimizde barınmasını arzu etmediğimiz düşüncelerin dışarıya yansıması olarak ifadelendirilebilir. Yani tabiri caizse kötü düşüncelere sahip olan birisi etrafına radyasyon yaymaktadır. Bu radyasyon gama altı parçacıkları olarak yayılır. Karşısındaki insanda göz, burun, kulak ağrısı olarak farklı özellikler gösterebilir. Koku algısını değiştirebilir. Yaşadığımız son 75 yılda insanların koku algılarının gittikçe düşmüş olması bunun önemli delillerinden biri olarak beyan edilmeli. Zira vücudumuzda en hızlı bozulan reseptörlerimiz burun reseptörleridir. Yeryüzünün kokusunu gerçek manada alamayacak bir yapıdayız zaten. Bununla beraber düşünce dünyamızın etkileşimli mental düzeyi maddeyle olan ilişkimizin kopmasına da vesile oluyor. Maddeyle ilişkimizin kopması onu anlayamayacak, kavrayamayacak anlamına gelmez elbette. Ancak maddenin içindeki havas olarak eskilerin beyan ettiği temel özellik ve nitelikleri kavrayamayışımız bugün için koku alamıyor oluşumuzla, neredeyse birebir ilişkili. Dilimizin tat alma duyusunun çalışmaz bir hale gelmesi ise özellikle burun reseptörlerimizin bozulmasıyla beraber meydana geliyor. Yani hayatımızdaki tat ve lezzetin ortadan kaldırılması hem kısıtlandırılmış olan bu süreci nefsi ile baskı altına almakla daha da illet bir hale dönüşmüş durumda. Rabbul Aleminin Varlığa atfettiği bilgi insan zihniyetinin kapsamında bir ilişki çekiyor. Rabbimizin maddeye celbetmiş etmiş olduğu bu ilim aslında maddenin kendi varlığı için bir gereklilik. Aynı zamanda ölümü için bir yeterlilik. Yeterlilik ve gerekliliğin bir arada bulunduğu nokta ise her an için bir mekan demek. Her mekan onun yaratılış tezahürlerinde arzu ettiği ve emrettiği yönetim biçimini ibarelendiriyor. Bu yüzden ayet-i kerimede biyedihi ifadesiyle Rabbul Aleminin eli ifade edilmiş olur. Bu elbette bir fiziki el değil. Ancak yaratılmış her mülkiyet kavramının bu elde olması tartışmasız ve kaçılmasız bir şekilde bir sistem dairesinde olduğunu gösterir. Zira vücudumuzda hem sağ elimizle hem sol elimiz arasında temelde baktığımızda çok ciddi farklılıklar var. Vücudumuzun iki eli eşit değil, iki gözü de, iki kulağı da yani vücudumuzu tam olarak ortadan ikiye bölmeyi başarsak bile simetrik bir yapıya asla ulaşamayacağız. Bu Rabbul Aleminin yaratım aşamasının Ekliptik düzlemsel formu, yeryüzünde karşılıklı bir tezahürle bakılsa iki ayrı merkezin gerekliliği. Zira teklik ancak bu iki merkezden çıkarak ışığın varlık formuna ulaşmakla mümkün. Işık hızına ulaştığınızda ise ışığın varlık formuna değil sadece fotonize yapısına ulaşabilirsiniz. Çünkü ışık fotonları yeryüzünde ve gökyüzünde, uzayda ve diğer alemlerde hemen her yerde farklı bir hıza sahip yani sabit bir hızla hareket etmiyor ancak dünya gibi küçücük bir mekan için onun sabit bir hıza sahip olduğunu sadece ve sadece zannediyoruz mülkiyetle olan ilişkimiz işte bu manada zanlarımızdan ötürü engellenmiş durumda demir sadece sert olabilir suyu sadece kaldırabilir, pamuğu sadece yumuşak olarak bilmiş durumdayız. Halbuki bu formasyon bizim zihinsel ve biyolojik ihtiyaçlarımıza göre kurgulanmıştır. Bu kurguların ötesine çıkmak için bazı bilim adamları bugün kuark ötesi çalışmalar yapıyorlar. Ancak bu güdüşle işte beklenen elektron zero seviyesine ulaşma imkanları yok. Yani ...sıfır yüklü elektronlara ulaşamayacaklar. Çünkü onlar elektronun henüz sıfır yüklü olabileceğini... ...tam olarak keşfedebilmiş değiller. Sıfır yüklü elektronların varlığı ise... ...öncelikle mental sinir hücreleriyle mümkün. Yani bu deneylerin önce biyolojik ortamda yapılması gerekiyor. Bugün hemen her şeyi makine düzlemine çekmiş olmamız... ...ve makine boyutunda düşünerek... Bilgisayar formasyonlarını dahi aynı makinelerde yapılıyor olmamız bu alandaki çalışmalara engel olmakta. Yarınlarda biyolojik çeşitlendirme ile bakteriler üzerinde yapılabilecek yeni çalışmalar ve bakteriyel yapılarla bu durum baştan aşağı değişecektir elbette. Varlık bu değişim içinde her noktada insanlığın mental düzeyine göre şekil alıyor. Bu şekil Yeryüzünde yaşayabilme imkanımızı veriyor bizlere. Dolayısıyla yeryüzünü yaşanmaz bir hale getiriyor olmak tam anlamıyla bizim yeryüzüne bakış açımızla ilgili. Eğer gelip geçici bir nokta olduğunu bilebilseydik ve bu rakam artsaydı işte bu durumda sıfır yüklü elektronlarla hayatımız daha kolay, süreç çok daha hızlı olabilirdi. Geçmiş dönemdeki insanların ömrünün uzun, yakın dönemdekilerin ömrünün kısa olması da bu konuyla alakalı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.